Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili küçükler, sevgili Arapça öğrencileri, hanımlar, beyler. Arapça hikaye okumaları etkinliğimizin bugünkü bölümünde kaldığımız yerden Bismillah diye başlıyoruz. İşte çoban en son yolda giderken üç köpeğiyle birlikte... Siyah bir arabanın içerisinde e, tabi siyah atların siyah örtülü atların çektiği siyah bir araba içinde siyahlar girmiş acı bir şekilde ağlayan sürücüsün de siyah kıyafetli olduğu bir matem havasıyla karşılaşıyor ve sürücüye diyor ki لماذا küllü hâzel hüzn لماذا niçin küllü bu hepsi yani bütün bunlar hepsinin için bu hüzün bu hüzün bu yasın tümü ne için? Ya bu hüzün ne için? Neden? Limae? Neden? Ve ma sebebi? Bu ma niçin bu hüzün? Niçin bu yas? Niçin bu matem? Fî heza kulli, Ya bütün bu yaz, bütün bu hüzün, bütün bu siyah renk ne için? Fena zara baktı. F arkadaşlar, sevgili öğrenciler, bir bağlaştır. Yani iki cümle arasında kısa bir zaman geçtiğini de belirtmek için kullanılır. Sorudan hemen sonra ne yapıyor sürücü? Fena zara baktı. Nazara zuru bakıyor. Unzur bak. Nazirun bakan. Minzarun bakılan şey yandürbün. Nazırı adale, adalet bakanı. Nazırı terbiye ve talim, eğitim ve terbiye bakanı gibi. Nazara ileyhi ona baktı. Es -Seyf sâık yesuf sek sâık sâid yöneten süren şoför şoför ona baktı ileyhi, i̇leyhi ona baktı Velem, lem ve cevap vermedi lem fiili muzariinin başına geliyor sonunu cezme ediyor yani sessiz kılıyor ''yecip'' diyoruz, ve anlamını olumsuz maziye çevirdi. Ve yecip'' cevap vermedi. ''Ani sueli'' sorudan, yani sorudan cevap vermedi denmez de soruya cevap vermedi. ''fe tekrar etti. ''kerrere'' tabi yine ''fe'' gelmiş burada bakın. ''fe yani cevap vermedince tekrar etti. Er ra'i çoban es-süale ra'i er كلكم ra'i ra peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kullukum ra'i yani hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz yönettiğiniz yönetiminiz altındaki kimselerden sorumlusunuz anne yöneticidir Evinden çocuklarından sorumludur. Baba yöneticidir, evinden sorumludur. Devlet başkanı yönettiği insanlardan sorumludur. Ve yönetici adil olmak zorundadır. Adil, adil, adil. Evet, adaletle yönetilmeyen devletler çökmeye, adaletle yönetilmeyen aileler yıkılmaya mahkumdur. Adaletle yönetilmeyen bedenler de çürümeye mahkumdur. Yani çünkü bir insanın bedeni de bir devlettir. Onun tüm organlarına el adaletü el i'ta'u el hak likulli zi hak sahibi hak. El i'ta'u el hak li sa li Yani hakkı hak sahibine vermektir. Tırnağın hakkı neyse, dişin hakkı neyse Gözün hakkı neyse, saçın hakkı neyse hakkı kadar vermek ne az ne de fazla İslam hayat dinidir yani din derken sevgili arkadaşlar dini neyse salat neyse soğum neyse Hac fakat bilakis bel hiye el muamele hiye el hayat hiye hayat bir küllühü hayat, külle hayatun. Nam, külle hayat. Peki, niçin şu anda adına Müslüman denen ülkelerin vatandaşları huzursuz? Neden kavgalı? Neden geri? İşte adına İslam deniyor da iman girmemiş içimize sevgili arkadaşlar. İman. Bakın, Araplar Kur'an-ı geçiyor. Dediler ki, iman ettik Allah diyor ki onlar siz iman ettik demeyin bilakis teslim olduk deyin yani Müslüman sıman göründük değil evet çünkü iman daha içinize girmedi eee fekerrar ra'i kerrar yekerrer tekrar tekrarı ahsan ve lev kana yusakthan tekrarı sahih ve kana kesir gibi deyimler var. Yani çok da olsa tekrar iyidir. 180 defa olsa da iyidir. Evet. Çünkü tekrar ede ede beyne yerleşiyor. Et fekerere râi suele soruyu <gülüyor> tekrar etti. Ani sebebi fi hazel hüzzî Bu hüznün sebebiyle ilgili sorusu tekrar etti. Niçin bu hüzn? Neden bu yaz? Neden? Evet fa akhbarahu anna fi hadhihi al-jihati bi yuwnda ona haber verdi ve yine geldi arkadaşlar akhbara akhbara yuhbiru muhbir evet fa akhbarahu anna fi hadhihi al-jihati bi oldunu söyledi vahshan bir vahşinin bir canavarın aciben acip bir vahşin vahşi dachman iri cismu Bedeni iri, nasıl bir cisim, yani iri bir vahşinin olduğunu söyledi ve bedeni nasılmış, yılan, ejderha şeklinde. Hani kitabımızın kapağında korkunç bir ejderha resmi var ya, tabi bu masal ee, ve bazı arkadaşlarımız bu çocuklar bu görüntüden haklı olarak İçici olduğunu beyan etmişler ettiler ama işte neticede masaldır ve öyle uygun görmüşler. Dikkat çeksin diye merak uyandırır ya Evet tabi neticede masal ama şu andaki bu masalları yerine arkadaşlar çizgi filmler aldı. Bu masallarda baba annelerimiz anne annelerimiz halalarımız teyzelerimiz anlatırdı ve aile birle bireylerin birlikteliğini sıcaklığını, şefkatini, muhabbetini devam ettirler. Şu anda çocuklarımız yetim ve yüksüz. Çünkü bir ekranın karşısında bu tür masalları anlatıyorlar ama özürlüklerini belirtecekleri anlatıcı yok. Sevindiklerini, belirtecek, sevindiklerini belirtecekleri bir anlatıcı yok. Bir metalik ekranla kuşatılmış durumdalar. Buna da bir çözüm bulmamız lazım sevgili ...anneler, babalar, dayılar, teyzeler, halalar, babaanneler, anneanneler... ...hayat geçiyor. Hayat geçiyor. Evet, tekrarı olmayan bir hayat. Bu evet, da prensesimiz, korku içinde tabi. Bu da bizim ejderhamız, havunu yemek üzere. Tabii şu anda modern hayatta ne ejderhalar var arkadaşlar, ne ejderhalar, yüz binleri yiyen ejderhalar, yüz binlerce insanın hayatına mal olan, onları adeta sivil ölüme mahkum eden nece ejderhalar var hayatımızda, bu evrende ve bu yüz binler yutulurken en azından bir cesur çoban kadar, bir kişi ya da bir toplum çıkıp da destek olmaktan aciz, tepkisiz bir toplum, adeta ejderha ile birlikte halaşan şeytanla birlikte şeytanlaşan bir toplum, yaşadığımız toplum. Eh bu da geçer sevgili arkadaşlar, bu da geçer. Ve lehu cenahani ve onun iki büyük kanadı var, yani vücudu, görüntüsü, ejderha, El ejderha büyük ve onun ayrıca iki büyük kanadı da var. Ve nâbâni ve iki tane de keskin, sivri dişi var. Yafridu ala bilâdine, yükümlü tutuyor ülkemizi. Ülkemizi kümlülük altında tutuyor para da yafıdı fars kkınmak ylü tutmak abiledine şehirlerimize ülkemizde en tuuka lehu sunmasını kendisinden sunmasını fehteence milleiyettin güzel bir genç kız sunması daha kurban olarak külle senetin her yıl yani bu iki sivri dişli iki büyük kanatlı ee, görüntüsü ejderha görüntüsünde ve iri bir yapısı olan bu canavar acayip canavar her sene güzel bir genç kızı kendisine kurban yemesi için kurban olarak sunmamıza kanun çıkarmış yükümünü tutmuş yani yapacaksınız diyor yoksa vekad Kur'atü. El Kur'atü arkadaşlar, Kur'a Türkçe'de de Kur'an. Ve kad eshabatel Kur'atü, bu sene Kur'a çıktı, kime? Fihazî seneti bu yıl, bu yıl, i̇bn Sultan. Sultanın kızına çıkmış bu sene Kur'an. Çünkü eğer sultansan ve tedbir almıyorsan, bir gün o ateşte ne yapar? Yalayacak, merak etme diğer ülkenin, vatandaşların, çocuklarını kurban olarak sunmaya ses çıkarmazsan bir gün o ateş senin çocuğunu, kızını da ne yapacak? İlayacak. İlahi adalet. Evet. Fehazine Ebu Uhe üzüldü babası ve ümmühe ve annesi ve cemi'ümen bil kasri ve saraydaki havanelerin hepsi Evet, tabi o da yetmiyor etmiyor ve hareketi biladü küllehe ve şereketi ortak oldu, el biladü şehirler küllehe es sultana fî Sultan Sultanı ortak oldular neyde fî hüznîhî yasında, üzüntüsünde. E, sıkı tabi, sıkı mıdır ki sultan üzülürken vatandaşların gülüp eğlenmesi ya da hani Kuzey Kore'de nasıl ağlıyor insanlar? Uuuh. E, Sıkısa yaz gösterme ama sen üzülürken nokta ve ve öglinen ve ve ilan edildi, el hüzün gama genel yaz ilan edildi fil bilad ülkede genel yaz ilan edildi, sultanın kızı kurban oldu diye yani Kurada şans ona güldü diye hani her sene başka bir genç güzel kız çıkarken kurban verilirken genel yas ilan edilmiyor. Neticede vatandaş. Ama bu sultanın çocuğu, sultanın kızı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çoban üzüldü. <gülüyor> <"Te> elleme <gülüyor> elem duydu. Tabi F bildiğiniz gibi aslında teelleme. elleme, <gülüyor> Te -elleme. <gülüyor> Yeti ellemu, acı duymam. Küllel elemi, tam anlamıyla hadil emirati bu prensesle üzüldü. Elletî seyyudahha bihe, nasıl prenses? Kurban olarak sunulan bu prensese tam anlamıyla üzüldü. Ve sammeme ale en yetbe'ahâ, ve sammeme planladı ala ayet onu takip etmeyin yani peşinden gitmeyi yalnız bırakmamayı kendi kaderiyle baş başa terk etmemeyi plan kararlaştırdı ve ya'mene ve çalışmayı li kurtarmak için çalışmayı kararlaştırdı min zalikal bahşul garib min zalikal bahşul garib bu, tuhaf vahşiden, canavardan kurtarmaya da karar verdi. Ve meşe ve yürüdü. Vara ehe. Vara ehe arkasında, arkadaşlar. Emem ehe, önünde. Vara ehe, arkasında. Cembe yanında. Fevka he, üstünde. Tehte he, altında. ''Hatte ve tafetil arabeti, ta ki araba duruncaya kadar arkasından yürüdü. Inde esfelil cebeli nerede durdu araba? Inde esfel cebeli dağın kenarında yamacında, yani artık son noktaya geldi. Kız oradan yukarı çıkacak. Esfel, esfel en alt demek sevgili arkadaşlar. İle esfel seyfirim. Mesela, lâhât halakna insan fi takvim. ثم رددناه اسفل السافلين insan diyor en mükrem bir şekilde yarattık ondan sonra da aşağıların en aşağısına yuvarlandı kendi yaptıkları ettikleri sonucunda وقد نزلت ve indi kat fiili muzarinın başına gelince azlık çokluk bildirirken mazinin başına muhakkak Tehkit bildiriyor. El emiretü prenses indi minel arabeti arabadan indi. Araba işte atların çektiği araba. Ve hiye hazinetün bekiyetün ve o hem üzgün hem ağlıyor. Hazinetün, üzgün, bekiyetün ağlıyor. Ve meşek in ve in yavaş yavaş dar ağacına yürüyen insan gibi. Yavaş yavaş ve akızı ve tırmanmaya başladı. Tasa tırmanma. Misad misad asansör arkadaşlar. Seni aşağıdan yukarıya, yukarıdan da aşağıya. Ama o sanki sadece yukarıya taşımak için kullanılan bir kelime olarak kullanmış misad. Evet. Tesislakul Jable. Litel kal Yani ölümü bulmak için hangi ölüm ellevi yan taziruha. Onu bekleyen ölümü bulmak için ölümle karşılaşmak için daha tırmanmaya başladı. Elceben Elcebel Elceben Hz Ömer ararayalan izaf eden bir şey var? Savaşta Komutan'a Sariye Komutan'a diyor ki, ''El Cebel, El Cebel'' yani dağa çık, dağa çık ve oradan duyuyormuş yani. ve ya. ''Ve kadra'a s-sayiqû'' ''Ar-ra'iye ve huve gördü, ''Els-sayiqû'' hu, şoför, ar er çobanı gördü, ve, ve'' ''Nasıl'' bu hal cümlesi, ''Mâşin marâ'e ha bi Üç köpeği birlikte prensesin arkasında yürüdüğünü gördü diyor. Şoför فحذره فحذره Onu uyardı. اَيَتْبَعْهَا اي اَوْ يَذْهَبَ مَعْهَا Yani اَيَتْبَعْهَا اي وَاَوْ يَذْهَبَ مَعْهَا Yani onunla birlikte gitme veya onu takip etme noktasında uyardı in kâne yufekkirû ize kâne yufekkirû nedir arkadaşlar? nokta fil hayati burada. Yani eğer e, e, çobana diyor ki hayatı düşünüyorsan, hayatta kalmayı düşünüyorsan, yaşamak istiyorsan, sakın onunla birlikte gitme, onu takip etme. Evet. Arkadaşlar, insana korkutan şey, karakterini bozan şey ebedilik hissidir. Ama şunu unutmayalım ki, ölüm hayatta bir defa gelir. O da Allah'ın takdir ettiği zamandadır. Dolayısıyla ölümden korkup da, merhum Hossin yazıcı Yazıcıoğlu'nun dediği gibi, iki saniye sonrasına hükmetmediğimiz bir dünyada, Fırıldak olmaya lüzum yoktur nokta. Bir sonraki dersimizde hikaye okumamızda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Dümdüm fî emanillah.